Olam ben bir şey yapacaktım ama ne yapacaktım ya? Sabahdin mi? A benim adım Sabahdin ne ya? Of of. Ulan benim birine benim birine borcum vardı ya. Doğru ya. Dur alayım parayı. Hakkını helal ediyor musun? Sana hakkımı helal. Sabahdin, ödeyen lan borcunu damaçana. Yu artık. Yani anlayacağınız adam Alzheimer'mış. Her 15 saniye, 20 saniyede, 25 saniyede adamın kafa gidip gidip geliyormuş. Gidip gidip geliyormuş. Gidip gidip gidip gidip gidip gidip gidip gidip gidip gidip gidip gidip gidip gidip gidip gidip geliyormuş arkadaş. Lan bu ne ya? Lan bunları izleyeceğimi? Yahu neydi o adamın adı ya? Yahu sesi de bana benziyor. He he he şu Remzi var Remzi Remzi Ya adam benim sesimi çalmış lan Adam benim sesimi Almış kopyalamış yapıştırmış Çalmış ya ya bu kadarı da olmaz Bu kadarı da yuh artık ya Bu kadarı da olmaz ya